Şey kar mı la? Karı mı la? Hangisi? <gülüyor> Şu Resimdeki Aynı resimi görüyoruz dur inşallah Şey mi? Şu arkada tarla var sanki Yok <gülüyor> Yok Aynı resimi görmüyormuşuz Hızlı gece mavi he <gülüyor> <oldun kanka. gülüyor> <gülüyor> bu salak niye burada dondurup duruyor. Geriye sadece search <gülüyor> <container> kaldı ama. <gülüyor>